Oyun Burcu YouTube kanalına hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Kendimi tanıtmam gerekirse 8586 kupaya sahibim. Evet tıklayalım hatta isterseniz. Kupa yolunda giden bir maceram var. Şu anda buradayım. Tam olarak buradayım. Daha da gidiyor. Bu serümenimi sizlerle birlikte çekmek istedim. 10.000 kupa olduğumda savaşçımız açılacak. Situ. Ardına devam eden serüvenlerimiz var. Bol bol kutu açacağız sizlerle. Yeni karakterler açacağız. Kendimi iyi bir seviyede görüyorum. Ve gelişirken de sizleri kayıt etmek istedim. Evet şimdi bakacağız birlikte. Neler var neler yok bende diye. 30 tane savaşçım bulunuyor. Toplamda 49 savaşçı olması gerekiyor. Oyunda full olan. Bende şu an 30 tanesi var. 19 tane daha gerekiyor. Bunları sizlerle birlikte açmak istedim. Evet, sütüyü burada görüyorsunuz. 10 bin olduğunda oyun tarafından bize hediye edilecek. Diğerlerini de kutulardan oynayarak kazanmak istiyorum ve sizlerle de kayıt etmek istedim. Birlikte hem eğleneceğiz hem de bol bol kutu açacağız. İsterseniz şimdi kendim fark etmeden bir tane savaşçı seçip bütün etkinliklere oynayalım. Bir sürü etkinlik var. Bir sürü haritalar var. İsterseniz en başından yeni gelen etkinlik Voleybol Savaşı'nı sizlerle birlikte oynayalım. Evet. Başlıyoruz. Voleybol Savaşı'nda topa dokunuyoruz Şu şekilde. Karımız takım 1 puan aldı maalesef. Biz saldıramadık. Bu sefer öne çıktım. Çok iyi vuruşlar geldi ama öldüm. Pank. Pank çok güzel durdurdu. Savunmam lazım. Ama olmadı 2-0. Ve maç bitti. Tekrardan oynayalım. Başka bir karakter ile oynayalım. Shelly ile oynayalım bu sefer. Yine voleybol savaşı. Kazanana kadar etkinlikleri oynayalım. Farklı karakterleri deneyelim. Ben de sizlerle birlikte ilk defa oynuyorum bu etkinliği. Zor bir etkinliğe benziyor. Basketbolu, futbolu, volleybol gelmiş. Maalesef uzaklaştırdı takım arkadaşımız. Tabuniyoruz. Ileri bir saldırı yaptım. Şu an saldırıyoruz. Oo, 0. Pes etmek yok. <Gülüyor> Mükemmel bir ulti! Gidiyor. Birbir Ve... bir mi derken son anda içinden çıkarttı. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. İnanılmaz son anda doğduğu içinden çıkarttı yine kazanamadık çok zorlu bir etkinlik başka bir karakterle deneyelim benim çok sevdiğim karakter boyla deneyeceğiz Aslında oyunda gerçekten kendime çok güveniyorum ama bu etkinliği ilk defa sizlerle oynamak istedim ilk defa sizlerle tanışıyorum oyunda Eğitimlik gerçekten zor bir eğitimlik. Maalesef şansımız hiç gülmüyor. Son an tutma arkadaşım çıkarttı gördüğünüz üzere. Hemen yardıma gitmeyiz ki. Kaybetmeyelim. Arkadaşımız tek başına sayıyı aldı. Artık bizimle bir şeyler yapmamız lazım. Ultilerimle birlikte çok güzel konvezasyon yaptık. Geçte i̇şte gidiyoruz. Aptım o içine. Pusuyu kurdum ama bir bir. Alan kazanıyor. 2 dakika 45 saniye içinde. Karşı tarafı ulaştıran kazanacak. Hep suydu. Vurdum. Bizim olsun. İçinden mi çıkartacaklar. Hemen geriye pustum. savunuyoruz Atom, öldü vurma sırası onlarda savun oyuna daldı ve kazandı sonunda yıldız oyuncu da oldum evet görüyorsunuz 8 kupayı hanem ekledim Yeni etkinliği sizlerle birlikte oynadım. Bunu yendiğimize göre. Şimdi bir kutu açalım. Ya da gelin bir daha etkinlik oynayalım. Başka bir etkinlik. Elmas kapmaca. Uyunun ilk çıktığından beri olan etkinlik. Elmas Kapmaca Oyununu etkinliğini sizlerle birlikte oynayalım. Çok sevdiğim bir etkinlik. Kendime güveniyorum bu etkinlikte. Ama güzel güzel kaçamaz diğer tarafa. Kısıtladım çünkü attı multilerle <gülüyor> öne geçmek için 3-1 4-1 önleyiz. Şu an benim o güzel. 5-1 önleyiz. Böyle devam edelim. Multilerim var. O kötü öldük. Sakin olun lazım. 5-2. Öldüm ama arkadaşlarım toplayabilir onların hepsini. 9, 10. Geri sayım başladı. Kaçın. Olmadı. Çok heyecanlı. Öldürdüm. O da öldü. Çok heyecanlı. İnanılmaz. Ölmekten öldüm. İnanılmaz. 13. Korumam lazım. Yine bir geri sayım. Yine öldük. Hepsi takım arkadaşımla geri gel artık. Bir <Gülüyor> belkimi korurum. Vatanı koruruz ya Tamam. Son artık. 3 1 Ve kazandık. Bu etkinliği çok sevdiğimi söylemiştim. Yıldız oyuncu oldum yine. İnanılmaz mutluyum. Çok güzel oldu. Boyu çok seviyorum ya. Boy siz de seviyorsanız like atmayı unutmayın gerçekten. Ve şunu da söylemek istiyorum. Daha yeni başladık kanalımıza. Eğer beğendiyseniz abone olun. Minecraft, Brawl Stars, Clash Royale, sosyal gibi oyunlarla sizleri doyuracağız videolara, oyun videolarına, her gün video atacağız. Sizden tek ricamız lütfen abone olmanız ve videolarımıza like atmanız. Başka bir isteğimiz yok. Eğer beğeniyorsanız bir de yorumlarınızı atarsanız, görüşlerinizi bildirirseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Sizlerden tek ricamız bu. Şimdi başka bir etkinliğe geçelim. Elmas kapmacayı da tamamladık. Hesaplaşma oynayalım. Tekli oynayalım. Sonra çiftli de oynarız. Ama bu odan sıkılmış olabilirsiniz. Size Frank ile tek hesaplaşma performansımı göstermek istiyorum. Evet, başlayalım. 8750 can ile başladık. 2550 atarımız var. Erken bir savaş. Kaybeden ben olmak istemiyorum. Öldürdü. Evet. Çıkıyorum. Çok riskli. Dikkat etmem gerekiyor. Maalesef. Çıkalım. Yedinci olduk. Eğer beni tanıdıysanız... ...bunu almadan gitmem. Rosa ile oynayalım. Evet birinciyi aldık. Rozayı da çok seviyorum. Eğer yoruma hangi karakterlerle oynamak istediğimi söylerseniz onları da oynarım. Yeni karakterler de açacağız inşallah. Burada bunu alırım ben bu arada. Canımı dolduruyorum. Canım çok azaldı. Tabi seviyem çok iyi olduğu için. Rakipler de güçlü arkadaşlar. Biri savaşçı var. Herkes kolay kolay olmuyor. Bir YouTube kanal daha mı var karşımda acaba? Benim peşimi bırakmayacak mı? Please Ne 6 savaşçı kaldı. Olamaz. Acele ettim. Üçüncü mü olduk? Yine iyi ama birinci olabilecekken tekrar tekrar. Bu sefer el primo. Risk almayı çok seven bir yapım var Videolarda gerçekten çok eğleneceğiz bence Bakın burada sonuna kadar mücadele ettim ve ölme parasına onu öldürdüm Şu an 5 savaşçı kaldı DM'den biri benim Maalesef yine kaybettim inanılmaz Savaş topu oynayalım. ...ve kazandık. Bir de ödül abı oynayıp bugünkü videomuzu sonlandıralım. Yorumlarınız gerçekten de çok önemli. Yorum atmayı unutmayın. Abone olun kanalımıza. İstediğiniz videoları çekeceğiz. 20'ye 15. Şu anda 20'ye 15. Ve vurdum 24-11. 24-15 pardon. Çok güzel bir oyun yaptım. 27-28 öne geçtiler. 32-31 öndeyiz. Çok inanılmaz ölme lütfen. Öldürdüm. 34-33. Bir farklı öndeyiz. Attım ultimi. 36-33. Ölmemeliyim. 38-33 yendik. Çok kıyasaya bir maç. Özellikle son oynadığım ödül hava etkinliği çok eğlenceliydi. Evet bugünkü videomu burada sonlandıralım. Dediğim gibi eğer bu tarz içerikler istiyorsanız kanalımıza abone olun, like atın ve yorum atın. Her gün video atmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz isteyin. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşürüz. Esen kalın.